Müsaadenizle Hocam, Celal Hocam sizin sorunuzu isterseniz oturumun sonuna bırakalım. Murat Hocam sonunda cevaplasınlar. Ben ikinci e, isim olarak Kübra Gül Özdemir Hanım'a e, sözü bırakıyorum. Emeviler döneminde Arapçalaştırma hareketleri bilhassa para politikası örneğinde bize bunu sunacaklar. Buyurun Kübra Hanım. Sayın oturum başkanım, değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, hoş geldiniz. Ben Kübra Gülözdemir. Ee, Hittit Üniversitesi'nde 7. Haç Seferi üzerine tezimi tamamladım. Yüksek lisans tezimi. Yine aynı üniversitede doktora eğitimi devam ediyorum İslam tarihi alanında. Ee, bugün Emeviler döneminde Arapçalaştırma e, hareketleri, özellikle para politikası örneği üzerinde kısa bir sunum gerçekleştireceğim. Ee, sunuma gözüküyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Ee, çalışmanın konusu Emevi Devletin Arapça'ya çeviri faaliyetleri e, oluşmaktadır. Konu e, Abdülmelik bin Mervan dönemiyle sınırlandırılmıştır. Arapça çeviri faaliyetlerinde para reformu ve divan kayıtlarının çeviri sözünden araştırma yapılmıştır. E, Emevi Devletinde araştırma faaliyetleri sadece e, Arapça'ya çevirme e, çeviri faaliyetleri sadece para reformu ve divan kayıtları ile sınırlı değildi. Bu dönemde e, mantık, tıp, kimya alanında e, önemli çeviriler bulunmaktadır. Özellikle e, buna katkı sağlayan da Halit Bin Yezid Bin Muaviye'dir. Ancak e, biz, e, Abdülaziz Duri şöyle ifade ediyor para reformunu, Kur'an'ın e, toplatılması kadar önemli bir olay e, olarak ifade ediyor. Ve Abdülmelik Bin Mervan döneminde de özellikle para reformu ve divan kayıtlarının Arapça'ya çevirisi göze çarpmaktadır. Bu sebeple konuyu e, bu konu üzerinde çalışmayı tercih ettik. Peki para reformunu ve divan kayıtlarının Arapça'ya çevrilmesi hangi sebepler üzerine gerçekleştirmiştir? E, bu kaynaklarda iki husus dikkat çekmektedir. Önce para reformu, ardından divan. Arapça'ya çevresinden bahsedeceğim. Ee, ki bu da kronolojik bir sıradır. Önce para reform ardından divan kayıtları Arapça'ya çevirmiştir. Kaynaklarda para reformu ile ilgili iki husus dikkat çekiyor. Birincisi traz, e, trazların çevrilmesi. E, bu da e, Bizans'la ilişkiler konusunda yakından ilgilidir. Önce e, bilmeyenlerimiz olabilir. Trazlarla ilgili e, bir bilgi vermek istiyorum. Trazlar gördüğümüz şekilde e, nakış e, ve e, iz gibi anlamlara gelmektedir. Burada iki tane örnek verdim. Bunlar kumaş üzerine işlenmiş tırazlardır. Ancak e, bina, eşya ve evrak üzerine de e, işlenen tırazlar mevcuttu. Benim burada bahsettiğim konuda evrakların üzerine işlenen tırazlardır. E, Bizans, e, Bizans papürüslerine gönderilen e, evraklar e, Mısır'da işleniyordu. Mısır'daki e, ustalar tarafından nakı. E, Hmm, işleniyordu ee, bu sebeple de e, Abdülmelik bin Mervan ve onların üzerinde de e, teslis Hz İsa'ya övgü sözleri yazılıyordu e, Abdülmelik bin Mervan e, bu papyrusların üzerindeki teslisi kaldırarak tevhid e, ve başına e, İhlas Suresi sonunda Hz Peygamber'in ismini e, işletmek istedi Bizans İmparatoru buna karşı çıktı ve eğer böyle bir durum olursa e, Bizans, yani İslam devletinde kullanılan paralar Bizans parasıydı ve bu paraların üzerine peygamberi kötüleyici e, ifadelerin yer alacağını e, söyledi ve böylece tehdit etti. Ve Abdülmelik bin Mervan da e, bir ilmi meclis topladı. Bu ilmi mecliste de e, bu konuyu değerlendirdiler ve İslam paralarının basına karar verildi. Bu konuda halifeyi teşvik edenin de Halit bin Yezid olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklar Muhammed bin Bakır olarak geçiyor. Muhammed Bakır bu tavsiyeyi vermiş olarak gösterse de Halit bin Yezid'in olması daha olası olarak ifade edilmektedir. İkincisi, bu paraların İslami tarzda basılmasının nedenleri olarak tedavülde bulunan e, bezinleriyle oynanmış dirhemler olarak gösterilmektedir. Bazı hocalarımız bu tehdidin e, İslami paraların çıkması için doğru bir sebep olduğunu, e, doğru bir sebep olduğunu e, öne sürmüyorlar. Böyle bir şey hani bunun için e, böyle bir şey kabul edilemez diyorlar. Bunun nedeni de e, dirhemlerin vezilerin farklı oluşundan yaşanan sıkıntılardan dolayı olduğunu öne sürüyorlar. E, Ayrıca Abdülmelik bin Mervan, Bizans'a olan ekonomik bağımlılıktan kurtulmak, devletin kendi parasını basarak bağımsızlığını artırmak amacıyla paraları Arapçalaştırdığında öne sürüyorlar. Yani sadece tehdit amaçlı değil, bunun altında yatan ciddi bir sebep, ciddi bir ekonomik sebep olduğunu dile getiriyorlar. Bu gerçeğe yapılan paralar... Bir e, paraları şu şekilde gösterebiliriz. İlk dirhemler e, basılmıştır. E, 72 yılında. Daha sonra e, 72 ve 76 yıllarında gösteriliyor bu dirhemlerin ve dinarların basılması. Ancak son dirhem son, en son İslam şekliyle e, yapılan, tasarlanan sikke dinar 79 yılında e, tasarlanmıştır. Şimdi gördü, solda gördüğümüz e, para Bizans parası ve Heraklius Heraklius ve iki oğlu bulunuyor. Altında da arka tarafında bir merdiven ve merdiven üstünde bir haç işareti bulunuyor. Ee, i̇lk İslam paraları Bizans paraları örnek olarak e, taklit edilerek e, oluşturulmuştur. Yandaki de taklide, ilk İslam dınarının taklidi, e, haç işareti e, bir direk formunu almış. E, Heraklius oğulları e, aynen kalmış. Burada da Abdülmelik bin Mervan'ın haç kuşanmış haline. E, Kılıç kuşanmış halini görüyoruz. Daha sonra böyle evriliyor. İslami sikke geleneğinde sikkelerde resim ve tasvir, daha doğrusu İslam geleneğinde resim ve tasvir uygun olmadığı için İslami sikke geleneğinde de sikkelerde resim, tasvir yer almıyor. Onun yerine hükümdarın adı, ünvanları, sıfatları... Ee, ve dualar ile bazı e, kelime-i tevhid ve bazı e, dini ibareler bulunuyordu. E, bu ilk İslami istikkelerin tasvirine e, bir örnek. E, daha sonra e, şu şekilde değişiyor. Bu Abdülmelik bin Mervan dönemine ait bir istikke. Üstünde... La ilahe illallah vahdehu la şerike Keleh yazıyor. bu tam Abdülmelik bin Dar, Mervan dönemini gösteren, temsil eden sikke. Bu da 94 yılında 94 tarihli bir dinar. en son bu halini alıyor. Yani tamamen nakışlı bir şekilde. Kesinlikle resim yok. ve bu İslam dinarının da menkuş ismi veriliyor bir süre sonra. Ee, İslam devletlerinde e, bu 79 yılındaki e, sikke esas alınarak, dinar esas alınarak e, paralar basılıyor. E, burada e, Abbasi dönemindeki e, dinar, sikke örneği var. Burada Hülagü dönemi ilhamlı. E, bazı... E, burada hayvan figürleri bazı Türklerde Türk devletlerinde görülüyor. Ee, onun dışında herhangi bir simge yer almıyor. Sadece yazıdan oluşuyor. Emeviler ee, döneminden sonraki sikkelerde. Daha sonra e, dinarların basmasına, şey, e, divanların e, arapçaya çevrilmesi meselesi ortaya çıkıyor. E, bunun içinde üç. Net, e, Üç bölge görüyoruz. E, bu arada e, divanların, e, divanlar da mali divanlar olarak karşımıza çıkıyor. E, İslam fetihlerinden sonra e, bu bölgeler, fethedilen bölgelerin mali divanları e, fethedilen bölgenin e, diline göre tutulmaktaydı. Irak'ta Farsça, Suriye'de Rumca, Mısır'da Kıptice. E, önce Suriye'de Rumca divanlar e, Arapçaya geçirildi. Burada da Süleyman bin Sad tarafından e, Arapçaya geçirildi. Bunun için e, Suriye divanlarının e, Arapçaya geçirilmesi için e, geçirilmesiyle ilgili bir neden e, görüyoruz kaynaklarda. Bunla, bunlardan Burada Rum katiplerinden birisi e, yazı yazmak istiyor ancak... Bir mürekkep bulamıyor. Bu da bu sebeple Hukka'ya evlediyor. Abdülmelik bin Mervan da bunu duyunca divanların Arapçaya geçirilmesini istiyor. Ancak bunu bazı hocalarımız hani böyle basit bir sebebe bağlamıyor bağlanmasını doğru bulmuyorlar. Daha sonra Irak'ta Farsça olan divanlar Arapçaya geçiriliyor. Salih bin Abdülrahman tarafından e, geçiriliyor. Mısır daha sonra da Mısır ancak Mısır diye e, Mısır ve Horasan e, Arapçalaştırma yani divanları Arapçaya geçirme faaliyetlerinde e, biraz e, geç kalıyorlar. Bunun nedeni de orada bulunan Arapların e, yani Mısır'da bulunan Arap nüfusun az olmasına bağlıyorlar. Divanlar Arapçaya geçirildikten sonra burada Arapça bilen kişiler istihdam ediliyor. Arapça bilen gayrimüslimlerde, gayri Araplarda istihdam ediliyor. yani böyle bir mağduriyet söz konusu olmuyor. Arapça Arapça nakillerle birlikte divanlarda sadece Arapça bilenler istihdam edilmiştir. Arapça devletinin, Arapça İslam devletinin geniş sınırları içinde devletin resmi dili olmuştur. Para reformunun gerçekleştirilmesinde mesele sadece cizye ve toplanmasından doğan karışıklık değildir. Ayrıca bu para reformunun gerçekleşmesinde cizye ve haraçların da toplanmasından doğan karışıklık olduğunu öne sürenler vardır. Bunun nedeni de Abdülmelik bin Mervan dönemi Irak'ta ve Hicaz'da ve Irak'ta yaşanan İbn Zübeyir ve muhtar sonucunda savaşlar devletin gelirinin düşmesine neden oldu. Ayrıca bu dönemde Bizans'tan gelen yabancı kaynaklı paralarında kesintiye uğradığı görülmüştür. Abdülmelik Bin Mervan bu devletin iktisalden gelişmesi için dış ülkelerden gelen ve savaşlar dolayısıyla da zaman zaman kesintiye uğrayan yabancı ya yabancı paraların e, bağımlılıktan kurtulması için, yabancı paralara bağımlılıktan kurtulması için e, bu reforma e, gitmesindeki en önemli sebeplerden birisidir. E, paralarda standartizasyona gidilmesinin sonucunda Bizans olan ekonomik bağımlılığının son buldu ve devletin ekonomik gücünün e, arttığı sonuçlarına e, ulaşılmıştır. E, bu dönemden sonra Sikke, Emevilerden itibaren e, İslam dünyasında bağımsızlığın ve egemenliğin e, Dij sembolü olmuştur. Bu şeyden sonra, bu dönemden sonra gelen başa gelen kimse gücünü göstermek için sikke kestirip hutbe okutması adetten sayılmıştır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz Kübra Hanım. Ee, şimdi. E sizin oturumunuzdan önce malum Murat Hocam e, sunum yapmışlardı. Murat Hocam'a da en son bir soru sormuştuk. E, Celal Hocam'ın bir sorusunu yöneltmiştik. E, ama şöyle yapalım. Size eğer bir soru varsa katılımcılarımız arasından önce onu alalım. Yoksa da sonrasında Murat Hocam'a yöneltilen en son sorudan devam edelim. Evet sanırım yok. Ee, Murat Hocam buyurun ee, mikrofon sizde. Ee, Celal Hocam'ın sorusunu isterseniz tekrar Celal Hocam tekrar hatırlatabilir. Gerek yok derseniz de. Ee, <gülüyor> Kasavuş çalışmaya çalışacakların geleceği yer olabilir. Bunu ümit ediyorum, dua ediyorum ve bekliyorum. al cevap verebilmişimdir size. Peki hocam. Ee, Murat hocam çok İyi teşekkür de. ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de e, Celal Hocam sizlere de ayrıca teşekkür ayrı ediyorum. ediyorum. Bu önemli Bu sorularınızdan dolayı. E, Kübra Gül Hanım'a da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılarımız bizleri bugün yalnız bırakmadılar. Youtube başından izleyen izleyicilerimiz her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu oturumu da böylece kapatmış oluyorum. E, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere, hayırlı günler.